Ee, aslında ilişkileri dair çok güzel e, mutluluk sırları veriyorsunuz. E, bu noktada şunu sormak istiyorum. Kadınlar ve erkekler özel hayatlarını arkadaşlarına e, ne kadar açmalı? Bazen bu gerçekten tehlikeli boyutlara kadar da varabiliyor. Şimdi e, yani cinsellik sırları veya yatak odası sırları arkadaşlar çok özellikle eşimizle olan yatak odamızdaki özel anlar, enstantaneler arkadaşımızla paylaşılmamalı... Çünkü şöyle düşünmek lazım, eşim bunu anlattığımı duyarsa gülümser mi, öfkelenir mi? Sonuçta bir kul hakkıdır mı? eş hakkıdır. O yüzden kendimize yapılmasını istemiyorsak empati yapıp, kocamız yatak oda sırlarımızı başka erkek arkadaşıyla paylaşsa ben ne düşünürdüm? Öfkelenirdim miydim? Gırtlağına mı sarılırdım? İşte kırılır mıydım? O zaman cevap evetse öfkeleneceksek, kırılacaksak, alınacaksak, üzüleceksek... ...sonuçta çok özel anlar karı koca arasında kalmalı. Eğer bir takım cinsel psikolojik sorunlar yaşanıyorsa cinsel terapistlere... Evet. ...eğer tıbbi bir takım sorunlar yaşanıyorsa da... ...ürolog veya jinekologlarla bu özel anların kalitesi arttırma veya sorunları çözmeden uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Arkadaşlarla nedir bu gün yapıyorlar dertleri getiriyorlar. Sofrada kısır var yanında dert var. Yani e, zehirle pan zehir bir arada gibi olmaz. Çünkü zehir devamlı sofraya zehir getirilmek. Siz sofraya devamlı zehir getirseniz, tuz ruhu getirseniz, asit getirseniz olur mu? O yüzden kişiler özel anlarını birbirlerine, sorunlarını Paylaşarak sorunu büyütüyorlar çünkü o sorunları, sırları, aile sırlarını, yatak odası sırlarını bilen e, karşı cinsler veya aynı cinsler onları yakınlarına da söyleyebilirler ve bu çiftler arası sürekli sorun yaşayan işte e, birbirlerine sevgisi yok gibi kabul ediliyor yani genellenebiliyor. Nasıl ki mutluluk paylaştıkça çoğalırsa sorun da paylaştıkça çoğalır. O yüzden sadece <gülüyor> ilgili kişi uzmanla ve eşinizden izin alarak ancak ne kadarını paylaşacaksınız, ne kadarını paylaşmayacaksınız çerçevesini hemen bu akşam oturup belirleyin. Ha, eskisini de Allah affetsin, ne <gülüyor> diyeyim, telafisine bakın. Mesela dün bir danışanım dedi ki benim eşim bazı sorunları ailesiyle paylaşmış ama paylaştıktan sonra oraya bırakıyor... Aile sırlarını sonra düzeltmiyor. E o aile ne yapıyor? Bütünü kızımıza kötü gözle bakıyor. Evet hocam gerçekten hmm çok diyor. doğru bir yere değindiniz. E, Aynı şey benim bir yakınımda da var. Ve şu an bütün ailesi o kızı tamamen cephe almış durumda. Ya. Ve toparlayabilecek bir noktada değiller. Bunu toparlayacak kimdir biliyor musun? Eğer sırrı paylaşan erkekse gidip onları bir araya toplayıp veya tek tek ziyaret edip. Ben artık karımla mutluyum. O sorunu çözdük. Lütfen artık unutun ve yeni gözlüklerle bakın o şekilde. Çünkü benim karım artık öfkelendikçe o gözle baktık baktıkça o köprünün altından ne sular aktı geçti. Biz artık mutluyuz. Sağ olun, var olun. Ben derdimi paylaştım ama o emaneti sizden alıyorum. Siz de emanete ihanet etmeyin. O sırrımı artık paylaşmayın ve karımı cezalandırmayın. Eğer kadın paylaşmışsa yine gidip arkadaşımı, mı, annesi babası Çünkü onlar bire bin katıyorlar. Bire bin katar. Tabii bir şey ne kadar konuşuldukça aslında o kadar öfke de büyüyor, konuşulan laflar da büyüyor. Siz kocanızı affetseniz bile, adam karısını affetse bile dayısı ben ona gösteririm diyor. Benim yeğenimi üzeri yakarım, yok ederim bilmem ne. Hep böyle bir yakma yıkma meraklısıyız. Hep böyle evet. bir cezalandırılma meraklısıyız. Nedir bu ya Allah aşkına yani biraz da affedici olalım. Zaten yeğenimizi, kızımızı veya oğlumuzu seviyorsak ve onunla bir yatağa giren kişiyi biz hesabı, kitabı ve düşmanlığı devam ettirmeyelim. Bırakın oğlumuz o hesabı görsün. Bırakın kızımız görsün. O yüzden eğer hesap bir türlü kapanmıyorsa da Mutlaka profesyonel bir Yardım almak gerekiyor Eşlere verilebilecek en güzel hediye Terapi bileti Bu da Türkiye'de ilk defa Hocam, terapi, ben de Sizler peki. ilk defa duyuyorsunuz e, Siz beraber mi alıyorsunuz çiftleri Yoksa ayrı ayrı mı değerlendiriyorsunuz beraber alıyorum hem yaşıyoruz. ayrı ayrı alıyorum İnanın zaman zaman Kayınpederi kayınvalidesi Gençlerin Dedelerini bile çağırıyorum Komşuları bile gelenler var Komşularını dinliyorum Böyle bir olay nasıl oldu? Bir de sizin, sizden dinleyeyim diyorum ya. Niye niye demeyeyim ki? Bir evde yangın var, değil mi? Bir evet. yangını görüyor olsak, itfaiye çağırırız, işte hepimiz toplanırız. Bir görev dağılımı ve planlaması yaparız. Onları seven, herkesi çağırıyorum. Ha, öfkesi olanları da çağırıyorum. İşte diyor ki, bu çocuktan adam olmaz, bu kumarbaz. Mesela diyorum ki, gel oğlum bakalım ne kadar kumar oynuyorsun? Hocam ben her gün 10 lira diyorum. Ama her gün oynuyor. Bunu ilk yana, toptana vurduğunda tabii ki zaman zaman altını karıştırdığımızda, baktığımızda altına zaman zaman çok yoğun e, şirketi ve aileyi batıracak. Kumar oynayandan tut, alkol alandan tut. Yani ölçüsü ve dengesi kaçmış. Her türlü duygu durumunu belli bir ayara, belli bir ölçeye Az önce sizinle konuşurken özel sohbette denge insan olmak lazım. Duyguları, düşünceli ve davranışları ölçülü ve dengeli yaşamak, yaşatmak, yaşamalarına da izin vermek gerekiyor. Çoğunlukla kısaca sadede gelirsek, biz eğer sorunu arkadaşımıza, ailemize, yakınlarımıza anlatırsak, sorun çözülse bile hesabını gören, öfke duyan... Sorunu devam ettiren hatta çomak sokan, kıskananı var, dostu var, düşmanı var, sorunu kaşıyan birçok insan var. Aman dikkat! O yüzden bu dört duvar arasında kalacak şekilde mümkünse zaman, planlama, maddiyat. Kaldı ki bunlar bu terapi ücretleri atla deve değil, olmayan gençlere de ve aileler ve bu sorunu duyanlar sorunu kaşımak, çoğaltmak yerine gençlere 10 seans terapi bileti hediye edebilirler. Onlar da gelirler. Oh bir, bir güzel. Hani çoğu eskiler yapıyor ya, yemedik diyorlar yediriyorlar. Evet. Giymedik giydiriyorlar. Ama inanın bunlar çoğunluğu maddi şeyler. Manevi şeyler değil. O kadar acı ki. Değil mi? Doğru diyorsunuz Yani hocam. biz karı koca olarak çok kavga ettik. Ya siz de bir psikoloğa gidin veya aile danışmanına gidin. Aile içi iletişiminizi Kebap gibi yaşayın demiyorlar. Kebap yediriyorlar bakın. Ama kendileri soğan ekmek yemişler. Damadına, gelinle, oğluna, kızına kendileri hala yemeyip, onları çocuklarına kebap yediriyorlar. Ama kebap gibi iletişimin teknikleri için aile danışmanına... gönderilmiyor veya gidilmiyor. Neden? Çünkü sadece delilerin, ruh hastalarının geldiği danışmanlık merkezleri veya klinikler olarak biliniyoruz maalesef. Evet. Ya bu yargı kırılmaya başlandı. Aslında kaliteyi arttırmanları arttırmaya çalışanların yeri burası.